Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla görmeyeceksiniz Kelam duyurdu İsa Mesih de uyardı Etmeyin sakın göz ardı asla görmeyeceksiniz Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla görmeyeceksiniz Bu halkın zini tıkadı kulaklarını Kapadı iç gözlerini asla görmeyeceksiniz Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla gelmeyeceksiniz Gözleri böyle görmesin, kulakları hiç duymasın Düşünüp anlayamazsın, asla görmeyeceksiniz Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla görmeyeceksin Vaka diye şifa bulmasınlar diye Duymak istemezler bile asla görmeyeceksiniz Duyacak, duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak, bakacak ama asla görmeyeceksiniz Kervanım, göz kapadınız kör olmayı yeylediniz Anlamak istemediniz asla görmeyeceksiniz Duyacak duyacak ama anlayamayacaksınız Bakacak bakacak ama asla görmeyeceksiniz